Orta kancası seçiminin püf noktaları nelerdir? Olta kancası seçimi, balıkçılıkta başarılı bir deneyim için son derece önemlidir. Olta kancaları birçok farklı boyutta şekilde ve malzemeden yapılmaktadır. Olta kancası seçimi, balık türüne, balığın boyutuna kullanılan yeme ve balıkçılık yöntemine göre değişebilir. İşte olta kancası seçerken dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları Balık türüne uygun kancalar seçin. Farklı balık türleri farklı büyüklükte ve şekilde olta kancaları gerektirir. Küçük tatlı su balıkları için, daha küçük kancalar seçin. Büyük tuzlu su balıkları için, daha büyük kancalar seçin. Balığın ağzına uygun kancalar seçin. Balığın ağzına tam oturacak bir kancanın seçilmesi, kancanın tutma gücünü artırır ve balığın daha kolay yakalanmasını sağlar. Kancanın malzemesine dikkat edin. Ota kancaları farklı malzemelerden yapılmaktadır. Paslanmaz çelik kancalar, dayanıklı ve korozyona karşı dirençli olup, tuzlu su balıkçılığı için idealdir. Karbon çeli kancalar, daha keskin ve daha ucuzdur, ancak korozyona daha eğilimlidir. Kancanın şekline dikkat edin. Kancanın şekli, yemleme ve balık tutma şeklinize göre değişebilir. Düz kancalar, canlı yemler için daha iyidir, dairesel kancalar, yemi direkt yutan balık türleri için daha iyidir. Kancanın boyutuna dikkat edin. Kancanın boyutu, kullanılan yeme ve balığın boyutuna göre belirlenir. Büyük yemler kullanıyorsanız, daha büyük kancalar seçin. Balık boyutu ne kadar büyükse, kancalar da o kadar büyük olmalıdır. Yedek kancalar bulundurun. Balıkçılıkta her zaman yedek kancalara ihtiyaç duyulabilir. Olta kancalarının boyut ve şekilleri farklı olduğundan, birkaç farklı boyutta ve şekilde yedek kancalar bulundurmak iyi bir fikirdir. Unutmayın, olta kancası seçimi, balıkçılık deneyiminizi doğrudan etkileyebilir, bu nedenle doğru kancaları seçerek daha başarılı bir balıkçılık deneyimi elde edebilirsiniz.